5x kare artı 8x eksi 3 ile 2x kare eksi 7x artı 13'ü toplayın. Evet, bu ifadeye iki polinomu toplamak olarak bakabiliriz. Şimdi, ilk polinomu sadeleştirmekle başlayalım. Burada iki benzer terimimiz var, ama bu 2x kare değil, çünkü bu polinomda başka 2x kare yok. Burada eksi 7x terimimiz ve sonra da artı 13x terimimiz var. Bu iki terimi toplayabiliriz. Bir şeyin eksi 7 tanesi ile 13 tanesinin toplamı nedir? Veya başka bir şekilde bakalım, 13x eksi 7x ne olur? 6x olur. Şimdi burada da 2x kareniz var. Buradaki polinom da 2x kare artı 6x'e sadeleşiyor. Şimdi diğer polinomu ekleyelim. Yapacağımız şu, bu polinomu diğerinin altına yazmak ve birbirlerine benzeyen terimleri bir araya toplamak. Üstü aynı olan değişkenleri bir araya toplayacağız. 2 tane x üssü 2'miz var. Buraya 5x üzeri 2'yi koyabiliriz. x'in birinci kuvvetini de buraya topluyoruz. Buraya 8x yazacağız. Sarı ile yazdığımız grupta hiç sabit terimimiz yok. 0 üssü olan bir terimimiz de yok. Bundan dolayı buraya eksi 3'ümüzü koyalım. Evet şimdi bu ikisini toplayabiliriz. 2x kare ve 5x karemiz var. Bu 7x kare eder. Burada da 6x ve 8x'imiz var. Bunların toplamı da 14x eder. Burada hiçbir şeyimiz yok, sadece eksi 3'ümüz var. Böylece terim 7x kare artı 14x eksi 3'e sadeleşir.